Evet. Hocamız da girdiğine göre başlatabiliriz müzakereyi. Evet değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. Oku Okut Derneği bünyesinde sürdürdüğümüz İslam felsefesi okumalarının 10. haftasındayız. Geçtiğimiz hafta İbn Sina'nın hayatını, eserlerini ve düşünce tarihindeki yerini konuşmuştuk. Biraz daha nefis teorisine değinmiştik. Bu hafta i̇bn Sina'nın metafiziğini konuşacağız. Bugün bu konuyu müzakere etmek üzere Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam felsefesi ana bilim dalı öğretim üyesi ve benim de kadim dostum Doçent Doktor Muhammed Özdemir hocamız konuğumuz olacak i̇bn Sina'nın metafiziğini birlikte müzakere edeceğiz. Hocamız bizi kırmadılar, davetimize icabet ettiler. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum sizin de adınıza, kendi adıma da. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Caner hocam. İyi akşamlar diliyorum. Hem size, evet. i̇yi akşamlar hem bu hocam. dinliği düzenleyen çok saygıdeğer insanlara hem de izleyicilerimize ve dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim Caner hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Biz de iyiyiz. Çok şükür. Böyle bir etkinlik başlattık. 10 haftadır devam ediyoruz. Güzel de oluyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz genellikle devam ediyorlar bu programı izlemeye. Tabii hariçten katılan katılımcılarımız da oluyor. Bugün de öyle ve giderek de katılımcılarımız artıyor. Ben kısaca sizinle ilgili arkadaşlara bilgi vereyim. Muhammed hocamız hem İslam felsefesinde hem de Batı felsefesinde müktesebatı yoğun olan bu iki felsefeye de hakimiyetiyle ön plana çıkan daha önce Katip Çelebi Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim yeri yapan ve şimdi Yeni Üniversitesi olan Mersin Üniversitesi'nde e, göreve devam eden e, ülkemiz adına kıymetli bir akademisyen. O yüzden e, bugün kendisiyle birlikte olmakta ben e, onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. O onur, o şeref bana ait Caner hocam. Sizinle beraber bir felsefi etkinlikte bulunmak benim için büyük bir şeref. Evet teşekkür ederim hocam çok sağ olun <gülüyor> Sayın hocam e, vakit kaybetmeden şöyle. Genel bir soruyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Daha sonra da i̇bn Sina'nın metafiziğine dair teknik ayrıntılarla devam etmeyi düşünüyorum. Katılımcı arkadaşlardan da ricam eğer görüntüleriyle katılabilirlerse bu bizim adımıza da iyi olur. Ayrıca sorularını müzakerenin sonuna bırakmalarını diliyoruz. Hocam, i̇bn Sina metafiziğini konuşmanın ya da bilmenin e, günümüze dair, bugüne dair uzantıları, imaları var mı? Öncelikle böyle bir soru sorayım. Yoksa bu felsefe tarihi açısından ya da İslam felsefesi açısından bir e, felsefi arkeolojinin, bir araştırmanın, arkeolojik bir araştırmanın ortaya çıkardığı bir malumattan mı ibaret? Bu hem şunun için de önemli, yani İslam felsefesinin orta çağda olmuş bitmiş, bugün artık ölmüş bir felsefe olduğu iddiaları da var malumunuz. Bu iddiaları e, olumlu karşılıyor musunuz, doğruluyor musunuz? Yoksa i̇bn Sina'nın metafizi üzerinden bugüne dair söyleyeceğimiz ya da bugüne dair e, aktarılan e, imalar, açılımlar var mı? Önce böyle genel bir soruyla başlayalım. Sonra i̇bn metafiziğine giriş yapalım inşallah. Şöyle söyleyelim. İçinde bulunduğumuz dönemi geriye dönük olarak analiz ettiğimizde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kıta Avrupa'sında ve Anglo-Sakson dünyada İslam felsefesiyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Biz doğrusu İslam coğrafyası olarak onlardan sonra bu araştırmaları yapmaya başladık. Başlangıç itibariyle modern dönemde İslam felsefesi araştırmalarının batı orijinli olması nedeniyle ki bunun da nedenleri üzerinde konuşulabilir. Söz gelimi Osmanlı'da İslam felsefesi okunmuyor veya okutulmuyor değildi. Ama yeni bir dünyaya uyandıktan sonra o dünyadan alacaklarınız, verecekleriniz meydana gelen bir etkileşim neticesinde artık eğ eğitim, öğretim ve yüksek öğrenim faaliyetlerinde ister istemez moderniteyi esas almak durumunda kaldığımızda biz şu gerçekle yüz yüze kaldık İslam ülkeleri olarak. Antik Yunan'dan başlayarak atı felsefesi felsefe bölümlerinde çalışıldı. Ve Wow. Felsefe bölümlerinde hem aktüel bir etkinlik olarak güncel problemlerin çözülmesiyle ilgili olarak göz önünde bulundurulan bir tarih hem de yeniden üretilen zaman zaman değiştirilen değil mi Jacques Derrida örneğinde biz onun Platon okumasını büyük ölçüde belki Platon'dan ayrı bir yere gerçeklik olarak yerleştirmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla Batı felsefesi tarihi kendini Antik Yunan'dan günümüze süre süregelen doğrusal bir tarih olarak inceledi batılı felsefe bölümlerinde. Ama İslam felsefesi ya da muadilleri olmasa da Hint felsefesi, Çin felsefesi gibi farklı felsefi ve bilimsel deneyimler daha çok antropolojik ve lingüistik nitelikli bölümlerde çalışıldı. Antropolojik ve linguistik nitelikli bölümlerin bakış açısı şudur Caner hocam. Sembolik bir başlangıcı olan, sembolik bir başlangıcı olan ve güç ve başarıyla Kıta Avrupası açısından Anglo-Sakson dünya açısından da alışveriş temyizine ilişkin bir kabiliyet olması açısından bugüne bağlanan bir toplumsal varlık Hikayesi olmayan deneyimleri antropolojik veya lingüistik nitelikli bölümlerde çalıştılar. Yani sembolik bir başlangıcı olmayıp güç ve başarıyla tamamlanmış, bugün de güç ve başarıyla tamamlanmış ya da alışveriş temyizine ilişkin bir kabiliyetle tamamlanmış, gerçek bir amacı olan toplumsal varlığa, Bunlar tarih dediler ve İslam felsefesini tarihin dışında konumlandırdılar. Tarihin dışında konumlandırınca burada karşımıza iki önemli unsur çıktı. Bir etnisite, iki din. Dini de Hristiyanlığın teolojik ve ritüel gibi dar anlamıyla sınırlandırdılar. Yani İslam hukuku dediğimizde söz gelimi İslam'ın içinde, siyaset bilimi de bunun içine giriyor. Sosyoloji de bunun içine giriyor, iktisat da bunun içine giriyor, hukuk da bunun içine giriyor. Ama onlar teoloji ve ritüellerle sınırlandırdılar. Ahlakı bile, ahlakı bile din kavramının dışında mütalaa ettiler. Öyle olunca bizim de İbn Sina'ya, ondan önce Farabi'ye, ondan önce Kindi'ye, İbn Sina'dan sonra Gazali, İbn Rüşd gibi böyle dikkat çekici düşünül ve filozoflara bakış açılmaz. Onların birer tarihsel unsur olması veya bugün onlardan faydalanabileceğimiz nitelikte olmadı. Yani bir işin bu tarafı var. İşin bir diğer tarafı da biz de İbn Sina'yı özel olarak İbn Sina'yı araştırırken onun doğa bilimlerindeki veya sağlık bilimlerindeki yetkinliğini ve ortaya koyduğu müktesebatı değil veya metafizik, epistemoloji gibi önemli alanlardaki katkılarını değil, dar anlamda dinle ilişkilendirebildiğimiz, teoloji ve ritüellerle ilişkilendirebildiğimiz bir alanda İbn Sina'yı çalışmak durumunda kaldık. Ara hatlarıyla İslam felsefesi tarihi kitaplarına bakıldığında, ders kitaplarına bakıldığında veya sempozyum metinlerine, makalelere bakıldığında İbn Sina'nın Büyük ölçüde 18. yüzyılın Fransız rasyonalist aydınlanmasından mülhem felsefe din, metafizik bilim, akıl inanç gibi vallahi ikili, vallahi. ikili kavramlar, dikotomik ilişkilendirmeler üzerinden çalışıldığını görürüz. Durum böyle olunca Hı. Michel Foucault'un Kelimeler ve Şeyler kitabında benim hep andığım ve insanların da anmasını istediğim bir cümle var. 417. sayfa meraklıları için bir dilin gramatikal düzenleri onun içerisinde söylenebileceklerin a priori'sidir. Yani İbn Sina'yı bu şekilde çalışırsak biz İbn Sina'dan özgün bir şey de üretemezdik. Beni tekim öyle oldu. Bir kısım araştırmacılar onu Platonu'ya geri götürdüler. Sözgelimi Macit Fahri. Bir kısım araştırmacılar da Aristoteles'e geri götürdüler. Daha iyi niyetli olanları da onlardan faydalandı ama din felsefesi eklediler. Ekledi Bugün Caner Hocam insanlara özellikle felsefenin dışındakiler de değil, felsefe ile ilgilenen insanlara İslam felsefesi ile din felsefesi arasındaki fark nedir diye sorsak büyük bir ihtimalle bize cevap vermekte zorlanacaklardır. Oysa din felsefesi 19. yüzyıldan itibaren sizin benden muhtemelen daha iyi bileceğiniz şekilde 19. yüzyıldan itibaren felsefenin modern felsefenin bir alt disiplini olarak bağımsızlığını kazanıp ortaya çıkmış sistematik bir felsefi çalışma alanı olduğunu, İslam felsefesinin ise özellikle orta çağ ve biraz yeni çağda Müslümanların metafizik, epistemoloji gibi salt felsefi alanlar ama aynı zamanda astronomi gibi, matematik gibi ya da fizik gibi teorik veya pratik bilimlerle ilgili ortaya koydukları performansın tarihini içerdiğini aslında görüyoruz İslam felsefesi dediğimizde. Bir de böyle bir vaka var din felsefesiyle karıştırılması. Ama bunlardan bağımsız bir de şöyle bir durum var Caner Hocam. İslam felsefesi araştırmacıları Kıta Avrupası'nın Anglo-Sakson felsefenin Kıta Avrupası felsefesi, modern ve çağdaş İngiliz felsefesi, modern ve özellikle çağdaş Amerikan felsefesi, pragmatizm, liberalizm değil mi gibi analitik felsefe bu alanlardaki yenilikleri takip edemedikleri için büyük ölçüde ve bu alanları takip ederek Müslüman filozoflara yaklaşanları biraz daha ne diyelim çekinceli karşıladıkları için bugün İbn Sina'nın metafizik ve epistemolojiye dair söylediklerini günellemekte, bugüne taşımakta biz zorlanıyoruz. Ama doğrusu İbn Sina'nın metafiziği ve epistemolojisi münhasıran elbette bugün bizim yararlanabileceğimiz çok önemli deneyimler içermektedir. Ben bu handikapı aşabilmek için, bu arz ettiğim üç handikapı deneyim üzerinden, Amerikan pragmatizm felsefesinden hareketle deneyim üzerinden, yani i̇bn Sina metinleri nasıl okudu, gündeminde hangi problemler vardı, içinde doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği, toplumun ne gibi olgusal problemleri vardı, o bu problemlere nasıl yaklaştı, kendisinden önce bulunmayan hangi kavramları metafiziğe ve epistemolojiye ekledi ve bu kavramlar hayatta ne işe yaradılar? Eğer hayatta işe yaradıkları alanları, özellikle dar anlamda teoloji ve ritüellerin dışındaki alanlarda ne gibi fonksiyonlar icra ettiklerini eğer saptarsak, onları saptadıktan sonra ayrıca i̇bn Sina özgündür, büyük bir sistem filozofudur dememize gerek kalmaz. Çünkü bugün de İbn Sina'dan faydalanacak olanlar eğer faydalanacaklarsa İbn Sina'nın kavramları ile içinde yaşadığı dönemin insani ve toplumun toplumsal özelliklerinde açığa çıkmış problemlerle bu kavramlar arasındaki ilişkileri analiz ederek bunu yapabilirler. Ve böyle baktığımızda elbette İbn Sina metafiziğinde biraz sonra ben eminim arz edeceğiz karşılıklı müzakerede. İbn Sina kendisinden önceki problemleri kendinde hisseden söz gelimi ufak bir örnek olsun. Charles Persinov'un Two Cultures diye bir kitabı var, iki kültür. İngiltereli bir araştırmacı, ayrıca Royal Society üyesi, İngiliz Kraliyet Bilim Akademisi'nin ki Modern bilimin ilk örneğidir. Bizde de, siz de bilirsiniz, Türkiye Bilimler Akademisi gibi bir kurum var, TÜBA. Onun ilk örneği. Esas itibariyle Royal Society'nin de ilk örneği Bağdat'taki Beytül Hikme. Mesela keşke böyle mukayeseli çalışma örnekler. örnekleri olsa evet. bu tarihi daha isabetli oluşturabilirdik. Araştırmacılar ümit ediyorum. Bunu da çalışacaklardır. Şimdi Charles Percy Snow, doğa bilim Sağlık bilim çalışan yani deneysel çalışan bilim insanlarıyla daha spekülatif çalışan sosyal bilim insanları arasındaki bazı farklılıkların yarattığı çatışma ve gerilim alanlarını bu iki kültür diye ismini andığım Two Cultures kitabında doğrusu analiz etmeye çalışıyor. Ve diyor bizim sosyal entelektüelleri de sonra fenci veya sağlıkçı entelektüelleri de ihtiyacımız var i̇bn Sina tam da bunu yapmaya çalışan bir filozof. Bir tarafta kelam başta olmak üzere usul-i din olduğu için diyorum oradaki dini bugünkü anlamda demokrasi olarak alabiliriz. Eğer demokrasiyi yani hayat tarzı hayatımızı büyük ölçüde domine eden ve nasıl yaşayacağımızı kararlaştıran kurallar olarak alırsak din bugün demokrasi anlamına geliyor. Öyle bakarsak eğer Gerçekten i̇bn Sina da kelam başta olmak üzere, fıkıh, sonra tefsir gibi alanları kuşatacak şekilde, yani bugünkü sosyal bilimleri ilgilendiren alanlarla kendisinin orta çağda otorite olduğu, 18. yüzyıla kadar El-Kanun Fitlip okutuldu Avrupa'da, okutuldu. Yani modern tıbbın babası William Harvey'dir, 1657 diye hatırlıyorum vefatını. Descartes'te doğrusu, Discard e de la Method kitabında ki örneklerinde William Harvey'den aynı zamanda faydalanıyor. Kendisi de tabii önemli bir araştırmacı ama William Harvey'in araştırmaları kıta Avrupa'sında önemli doğrusu. William Harvey zamanında, bizzat William Harvey'de dahil i̇bn Sina'nın El-Kanun Fit kitabına Galen'in tıp kitabından daha çok başvuruyorlar. Daha sıklıkla dönüp onu okuyorlar i̇bn Sina bu sağlık ve fen alanıyla sosyal bilimler alanı arasındaki artık bir medeniyet haline gelmiş Amerikalı bir kavram kullanıyoruz. Civilization, medeniyet aslında o da batı orijinli. Medeniyet haline gelmiş İslam toplumunda sosyal entelektüeller ile sağlıkçı ve doğa bilim entelektüelleri arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir metafizik ve bir epistemoloji ortaya koymaya çalışıyor. Herhalde şimdilik bunu söylemiş olmak evet. hocam. Teşekkür ederiz hocam. Ee, tam da bu bağlamda e, kitab-ı şifası, değil mi i̇bn Sina'nın? Yani bu e, hem metafizik bir e, açılımı e, bize gösteriyor. Şöyle ki, yani bir e, tıp e, bilim, biliminde kendisini işte kanıtlamış bir ismin Metafizik alanında kitab-ı şifa ismiyle bir e, kitap kaleme almış olması, bir külliyat oluşturması da bununla irtibatlı e, gözüküyor. E, yani dediğiniz gibi hem fen bilimlerinin hem sosyal bilimlerin bir e, kotada birleştirilmesi e, gibi bir e, misyonu üstlendiğini gösteriyor. Bu yüzden de şifa ismini veriyor eserine. Şimdi tabii biz e, i̇bn Sina'nın metafiziğini Kitabu Şifa'dan okuyoruz. Ee, bu on, cilt, on ciltli bir külliyat, büyük bir külliyat. Yani mantıkla başlıyor, fizikle devam ediyor, matematik bilimleriyle derinleşen e, bir kitap. Ardından metafizikle ve işte nubuvetin ispatıyla vesaire e, nihayete eren bir külliyattan söz ediyoruz. Şimdi e, Aristoteles'in de bir metafiziği var, e, İbni Sinan'ın da bir metafiziği var. Şöyle bir soruyla o zaman müzakeremizi açabiliriz. Yani i̇bn Sina, Platon'dan, Aristoteles'ten farklı olarak metafizik anlamda bu alana ne katmış olabilir, neyi başarmış olabilir? Onların, onların külliyatında gördüğü, onlardan tevarüz ettiği ve yeni evlatıncı şarihler üzerinden okuduğu felsefedeki işte kavramları, metafizik bağlamları iddiaları e, nasıl okudu, nasıl gördü ve bunlardan ayrı olarak i̇bn Sina metafiziğini e, bizim orijinal ve özgün değerlendirmemize sebep olacak ne gibi başarılar ortaya koydu? Böyle kısa kısa hocam değinirsek e, daha sonra devam edelim inşallah. Doğrusu bu çok kapsamlı bir soru. Ama belki kendimizi ontolojiyle bugünkü anlamda sınırlandırabiliriz. Metafizik çok kapsamlı. Yani söz gelimi sürekli niceliklerle, süreksiz nicelikler değil mi? Evet. Adetlerle, <gülüyor> adetlerle başka konuları da metafiziğinde görmek mümkün i̇bn Sina'nın. Evet. Söz gelimi Aristoteles'in metafiziğinde rakamlar ayrıca sayılar var mıdır, yok mudur? bunun derinlemesine ve kapsamlı bir analizinin yapıldığını görmüyoruz. Sadece örnek olarak söylüyorum. Bunun gibi birçok konu var. Evet. Birçok konu var buna benzer şekilde. Yani hocam belli e, kavramlar Ama üzerinde. Yani. Evet, <gülüyor> varlık bilimi özelinde, söz gelimi varlık bilimi özelinde Aristoteles ve Aristoteles'ci gelenek. Şimdi öncelikle i̇bn Sina Aristotelesçi geleneği ve Aristoteles'i, yeni Platoncu geleneği kendisinden önceki filozofları, mütercimleri ve bu arada kelamcıları dikkatli bir şekilde okuyor. Hmm. Mesela kendinden önceki kelamcıların görüşlerinden haberi olmayan bir araştırmacı i̇bn Sina metafiziğini anlamakta zorlanır ve söz gelimi İbn-i Rüştün Tehafütü Tehafüt'te Vacibul vücut kavramını, terimini i̇bn Sina'nın kelamcılardan aldığıyla ilgili cümleleri gördüğünde şaşkınlığa uğrar. Evet. i̇bn Rüşt der, herhalde i̇bn Sina'yı okumadı veya yanlış anladı. Halbuki i̇bn Rüşt haklı. Büyük ölçüde kelamcılardan alıyor vacibul vücudu. Farabi'de evet. de bir vücut tartışması var. Ama mutezile ile daha paralel. İbn-i Sina'nınki öyle değil. Bu tür nüanslar var. Aristoteles'in metafiziği ile ki şunu da belirtmek lazım. Elimizde bugün bulunan metafizik 18. 19. yüzyıllarda edisyon kritikleri yapılmış bir metafizik. Yani bu metafiziğin Aristoteles'ten sonra öğrencileri tarafından ders notları olarak yazılmış metafizik olup olmadığı ile ilgili bizim grekçe edisyon kritik yapma gibi bir ne diyelim imkanımız yok. Ve biz bugün mesela David Rosson 20. yüzyılın önemli Aristoteles uzmanlarından bir tanesi. Onun Aris kararlı ve otoriter Aristoteles'in metafiziği metnini esas alarak onunla i̇bn Sina metafiziğini karşılaştırıyoruz. Yani her ne kadar Abdurrahman Bedevi'nin Aristoindel Arap gibi bir metni de olsa Arapların indinde Aristo sonra Eflatun Platon ve başkaları ya da işte Elef Platon'un Yal Muhtasain Arap Arab gibi yeni Eflatunculara, yeni Platonculara dair onlar seçme metinler. Orada metafiziğin bütününü biz görmüyoruz. Seçme metinler bir araya getirilmiş. Dolayısıyla mabadet tabi'a veya ilahiyat veya el felsefetul ula değil mi bu üç isimle genellikle anılıyor. Evet. Aristoteles'in metnini en azından ben şimdiye kadar okumadım. Baştan sonra bir metafizik metnini ben ben okumadım ben de David Ross'un metnini doğrusu okudum o David Ross'un metniyle karşılaştırdığımızda bile İbn Sina'da kendi geleneğinden dolayı varlık vardır varlık en bilinen şeydir o nedenle varlık tarif edilemez genellikle İbn Sina'nın varlık felsefesi veya ontolojisi bu kavramlarla veya bu etütlerle anlatılıyor ve geçiliyor. Halbuki, ki Zaynun Zeyn herhalde değil mi? Ben Almancam olmadığı için yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Ben Being and Time, yani İngilizce nüshasından okumuştum. Kitabın ikinci bölümünde i̇bn Sina'dan da bahsediyor. Ve i̇bn Sina'yı bir nevi eleştiriyor. Martin Heidegger, 1927 yılında. Yayınlanmış kitabında ki ünlü eserlerinden bir tanesidir onun ile ilgili kitabından sonra belki en ünlü kitabıdır. Şimdi elbette varlık tarif edilebilir mi, tarif edilemez mi? Bu bakımdan yaklaşılabildiği gibi şu da önemli. Geriye dönük olarak var olan kelamda tartışılıyor, felsefede de tartışılıyor. Mu'tezile malumunuzdur en yüksek kavramsal kategori olarak şeyi kabul ediyor. Şey. Evet. Ve diyor ikiye ayrılır. Bir tarafta şey, bir, ta bir tarafta varlık mevcut, var olan, bir tarafta ise madum, var olmayan. Farabi de büyük ölçüde bu görüşe katılıyor. Çünkü dil kabiliyeti <gülüyor> bakımından Farabi, Mu'tezil'e kelamcıları kadar yetkin değil. Her ne kadar daha sonra 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau'nun Türkçemize dillerin kökeni olarak Fransızcadan çevrilmiş kitabının çok önceden bir benzerini, onun bir ilk örneğini yazmış olsa da kitab-ı hurufun bir kısmında dile olan yatkınlığı, söz gelimi, elfaz bahisleri, fuku usulü metinlerinde onları tartışacak seviyede değil. Evet. Ama i̇bn Sina'da böyle bir seviye var. Mu'tezile'nin madum ve mevcut diye ikiye ayırdığı şeyi, daha sonra eşarilerin hayır, şey ile mevcut birbirinin sinonimidir, eş anlamlısıdır. madum da var değildir, arzi bir var kavramdır diye yaklaşımlarını, bizim mesela i̇bn Sina'da mahiyet ve vücut ayrımı üzerinden görüyoruz. Nedir bu mahiyet? Diyor ki sizin şey dediğiniz, bir varlığın aslında mahiyetidir. Tasarımıdır. Aristoteles'e dönecek olursak formudur. Ama Aristoteles'in formunda bazı eksiklikler var. Söz gelimi Aristoteles gözle veya beş duyuyla algılanmayan varlıklar hakkında bir formdan bahsetmiyor. O Platon'un idealar teorisini biraz daha doğrulanabilir, sınanabilir Ölçülebilir kılmak için Caner Hocam, madde. bu dünyada, evet somutlaştırmak için madde ve form diyor, onun idealar dediğine form diyor. Evet. Onun gölge dediği, gerçekte var olmayan, geçici var olanlara da madde diyor aslında. Ama bunu yaparken bir araya getiriyor, madde ve form diyor. Evet. Özellikle Alman orijinli felsefe tarihçileri Aristoteles'in yaklaşımını ki doğrusu David Ross da böyle böyle geriye dönük olarak evrimsel açıklıyorlar. Şimdi i̇bn Sina Sina bununla yetinmiyor. i̇bn Sina bizim varlığını hissettiğimiz veya etkilerinden dolayı konuştuğumuz tanrı gibi değil mi ruh gibi mesela Aristoteles ruhun müstakil varlığını kabul etmiyor. Ölümsüzlüğünü de kabul etmiyor. Platon müstakil varlığını ve ölümsüzlüğünü kabul ediyor ama yanına reenkarnasyon ekliyor. Ve evet. üstelik Platon'un müstakilliğini ve ölümsüzlüğünü eklediği kısım baya müphem, açıklamaya muhtaç. Evet. Bu nedenle zaten i̇bn Sina'nın kitab kitabı şifasının ilahiyat bölümünde biz Eflatun'un filozof olarak kabul edilmediğini görüyoruz. Antik Yunan'da, Caner Hocam malumunuzdur, Farabi'yi de ama özellikle i̇bn Sina sadece Aristoteles'i filozof kabul ediyor. Geriye dönük olarak diğerlerini, mesela doğa filozoflarını henüz ergenlik aşamasındaki çalışkan, gayretli filozof adayları olarak görüyor. Henüz duyum seviyesinde diyor. Hatta cümlesi şu, Platon bile diyor, hocası Sokrat, duyulurlardan akledilirlere geçerken bir hataya kapıldılar. Onun için böyle bir idealar teorisi ortaya koydular diyor. Şimdi Aristoteles'in metafizi... kuramadıklarını söylüyor. Evet, söylüyor. Söylüyor. söylüyor. Bunu mesela, bu, bu tarihsel okumayı bile biz Aristoteles'in metafiziğinde görmüyoruz. Bir, Aristoteles'in metafiziğinde özellikle üç başat karakter, Pisagor, Pratogoras ve Platon. Bu üçünün yaklaşımları birisinin işte sayılarla ilgili açıklama şekli, metafiziği, diğerinin özdeşlik teorisini reddetmesi ve nedenselliği, sonra diğerinin ideal idealar teorisi. Evet. Bu üçünü karşıya alırken tarihsel bir okuma yapmıyor Aristoteles. Şunları görmüşlerdi, henüz şunları görmeleri gerekiyordu, görmediler gibi ifadeler yoktur. Aristoteles'in Metafisi'nde. Ama bunları Farabi ekliyor. kitab Huruf'ta evrimsel bir bakış kazandırıyor. Felsefe tarihçiliğine. Söz gelimi Lartios değil mi? Filozofların hı. yaşamı ve öğretisi. Değilmişim Orada ya. filozofların hayatı anlatılıyor. Ama görüşlerinin bir evrimin ürünü olduğundan bahsedilmiyor. Evrimsel felsefe tarihçiliğinin ilk örneği bu kapsamda Farabi'dir. Ha 19. yüzyıla kadar batıda da böyle bir alışkanlık gelişmeyecek. Bugünkü felsefe tarihleri Hegel'den sonra yazılan felsefe tarihleri ya da felsefeye giriş metinleri büyük ölçüde 20. yüzyılda yazılan felsefeye giriş metinleri. Bu böyle geriye dönük olarak hep var değillerdi. Ama Farabi'de ve İbn Sina'da doğrusu Hegel'in felsefe tarihini bir tarih felsefesi olarak okumasına benzer bir şekilde ki Farabi'nin bakışı tarihte her şey olması gerektiği için olmuştur. Bu dillerin kökenini, mantığın ortaya çıkışını, geriye dönük olarak nahivle mantık arasındaki rekabeti izah etmek üzere ve mantığın daha evrensel olduğunu izah etmek üzere. Hocası Ebu Bişir Mehtab'in Yunus'un haklılığını vurgulamak üzere kendi döneminde böyle bir izah geliştiriyor. i̇bn Sina bütün bunların farkında olarak elfaz bahislerine de sahip. Söz gelimi harflerin mahrec yerleriyle ilgili bir kitabı olduğunu görüyoruz biz İbn Sina'nın. Yani elfaz bahislerine de vakıf. Fuku usulü metinlerine de vakıf. İbn Sina metinlerinden bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Mutezile ile ciddi anlamda hesaplaşıyor. Kitabın Necat'ta, sonra kitabın Mübahasat'ta, kitabı Talikat'ta bu kitaplarında Mutezile'yi İsmen de anıyor ve onların yaklaşımlarının belki biraz sonra onda konuşuruz çeşitli açmazlar ve sakıncalar içerdiğini söylüyor. Mahiyet ve vücuda gelirsek eğer sadece gördüğümüz varlıklar değil aynı zamanda sözgelimi halüsinasyon. Birey ortak dilin benzeştirebildiği ortak deneyimlerle ilgili olmadığı için bireyin kimseye anlatamadığı bir deneyim, halüsinasyon veya ruh dedik, tanrı, akıl, melekler, bu gibi varlıkların etkilerini biz deneyimliyoruz. Ama bu gibi varlıkları kendileri zatları itibariyle deneyimleyemediğimiz için bu mahiyetle vücut arasındaki ilişkide, madde ve formda Aristoteles'in deyimiyle bunları aynı zamanda nasıl izah edeceğiz? Doğrusu i̇bn Sina bunlara da açıklık getiriyor. Ve mesela vacibul vücut dediğinde yani orada biraz bugünkü rasyonalistlere benziyor ama o zorunludur, onun iki tane olması mümkün değildir gibi bir izah geliştirirken biraz rasyonalistlere katılıyor. Çünkü kendi geleneği bugünkü anlamda idealist, rasyonalist bir gelenek. Farabi, idealist, rasyonalist bir filozof. Bugünkü anlamda diyorum. tabii ki biraz anokranizma mutlaka oluyordur. Ama i̇bn Sina metafizike eklemeler yaparken Aristoteles'in metafiziğine aradaki deneyimleri göz önünde bulundurarak sadece güncellemiyor. Aristoteles'in pek çok görüşünü reddediyor. Yani artık i̇bn Sina'dan sonra kitab-ı şifa Aristoteles'in eser verdiği daha doğrusu kitap yazdığı demeyelim. Lisedeki öğrencilerin değil mi? Lizyom. Onun okulunun adı evet. lise diyoruz. Artık herhalde Grekçe öyle okunuyordur. Umarım yanlış okumamışımdır. Yok, yok, yok. Lisede ders alan öğrencilerin daha sonra yazdıkları kitaplar. Aristoteles'in kendi yazdığı bir Aristoteles'in kendi yazdığı bir metafizik yok. Evet. Veya mantık kitapları Organon serisi yok. Bunlar daha sonra öğrencileri tarafından Hatta David Ross kategoriler kitabının bile söz gelimi sadece İsa Goji değil kategoriler kitabının bile Aristoteles tarafından yazılmamış olabileceğini yani öğrencileri de yazmadı sonrakiler İsa Goji gibi ona dahil ettiler. Böyle bir literatürü i̇bn Sina'nın Sina kitabı Şifa'dan sonra tüketiyor. i̇bn Sina'dan sonra kimse bir daha Aristoteles okumaya ihtiyaç duymuyor. Ne İslam toplumunda ne de İslam toplumunun çok gerisinde kalmış ve İbn Sina'dan 200-300 yıl sonra ilerlemeye karar verecek Avrupa toplumlarında. Hmm. Söz gelimi Aristoteles felsefesini okudukları kitaplardan bir tanesi Mekasidül Felasife. Filozofların amaçları, gayeleri, maksatları. İmam Gazali'nin kitabı. O kitap İbn Sina'nın danişname i Ala'i adlı kitabının bir Arapça çevirisi gibi. Tabii ben uzmanların doğrudan çevirisidir cümlelerine katılmıyorum. Katılmıyorum. Bazı farklılıklar var. Ama ama büyük ölçüde onu örnek alarak yazmış. Danişname-i ile Makassul Felasife gerçekten örtüşüyor. Bu kitap mesela Henry Corbin'in saptamasına göre 400 yıl Aristoteles'in kitabı olarak okutuluyor Avrupa'da. 12. yüzyıldan itibaren. Şimdi dolayısıyla İbn Sina şöyle bir filozof. Dünya tarihinde bazı filozoflar geldikten sonra öncesini okumazsınız. Mesela Aristoteles geldikten sonra öncesi pek okunmuyor. İbn Sina geldikten sonra İbn Sina'dan öncesini kimse okumuyor. Farabi'yi okumuyorlar. Gerek yok çünkü. Bu İbn Sina, yani Büyük sıra dışı. Bir Büyük sistem filozofu, evet. Büyük sistem filozofu. Mesela Batı felsefesinden modern dönemde bir benzetme yapacaksak, Kant ile Hegel'e benzetebiliriz. Bana göre daha çok Hegel'e benziyor ama Hegel matematik ve tıp bilmiyor. Kant tıp bilmese de matematik biliyor, doğrusu fizik biliyor. O açıdan benzeşiyorlar ama söz gelimi Kant irrasyonel unsurları, tarih gibi mesela, felsefesinde pek bulundurmuyor. Yani keşke Hegel de onu o yönden eleştiriyor. Hegel'de daha böyle deneyimleri gözetici bir bakış açısı var. O açıdan, deneyim de Sina'yla benzeştiğini düşünüyorum Hegel'in ki, Batı felsefesinde eğer Charles Sanders Peirce, büyük sistem filozofu kabul edilmezse, son büyük sistem filozofu Hegel. Hegel, yani Heidegger, Foucault, Wittgenstein bile, John Rawls, bunlar sistem filozofu değiller yorumcu veya eleştirmen filozoflar bu bakımdan i̇bn Sina dediğimizde biz çok büyük bir sistem filozofundan bahsediyoruz şu da var Aristoteles'in pek çok uzman politikasının Arapça'ya tercüme edilmediğini söylüyor iddia ediyor son zamanlarda bundan 10 yıl kadar evvel bazı uzmanlar tercüme edilmiştir demeye başladılar doğrusu ben 1987 yılı diye hatırlıyorum. Shlomo Pines'in bir incelemesi var. Orada o tercüme edildiğini söylüyor. Benim de kanaatim bu yönde. Şundan dolayı sadece Nikamakos'a etik değil, politikadan da mülhem, nübüvvet dediniz. i̇bn Sina'nın Kitab-ı Şifa İlahiyat'ın son kısmında toplumun ihtiyaçları üzerinden nübüvvet müessesesine yer açması bence Aristoteles'in politika metnindeki bazı yetersizliklerle ilgili. Hı. Aristoteles orada kahramanlardan bahsediyor. Devleti kuran, geliştiren insanlar olarak. Sonra devrimlerden bahsediyor söz gelimi. Devrimlerden bahsediyor. Ama kendisi bizzat yaşayarak toplumu kuran birilerinden bahsetmiyor. Askeri, siyasi, bir takım özelliklerden bahsediyor. Diyebilirsiniz ki devlet kitabı var ondan önce, felsefi bazı özellikleri içinde barındıran ama onunla ilgili de başka şeyler söyleyebilirim. Yani politika kitabının pek örnek almadığı bir kitap, devlet kitabı. Hatta politikanın zannediyorum başlarında bir yerde, şöyle bir cümle var, senin diyor bu devlet kitabında kimse yaşayamaz. Çünkü her birey ben şunu seviyorum ve bu toplumda bu sevdiğimi istiyorum, talep ediyorum diye bir talepte bulunur. Senin devletinde bireye yeri yok diyor. Bu cümle Aristoteles'in biz ne kadar rasyonalist diye baksak da empirist bir yönünün olduğunu gösteriyor bize. Aslında onun daha çok rasyonalist yönü yani ikinci ikincil çözümlemeler diye sanki tercüme edildi. Ben de doğrusu onun Kitabül Burhan'a kaynaklık ettiğini düşündüğümüz eserin İbn Sina Kitabül Burhan'da bol bol Aristoteles'in ikinci Ana, ikinci analitiklerine göndermede bulunuyor Burhan'da ama tabi açıyor yani ciddi anlamda ama saygısı var ondan dolayı bunu söylemem lazım ilahiyatta böyle değil atıflar yok o kadar fazla ama epistemoloji ile ilgili olarak kitabı Burhanında bol bol atıf var o ikinci çözümlemeler evet rasyonalist görünüyor bir defalığına ben deneyimledim bundan sonra rasyonalist olacak sistem gibi ama politika ve kamakos etik kitapları benim gördüğüm kadarıyla Caner hocam deneyime dayalı kitaplar. Veya metafizikte bu farklı ilgi alanlarına yaklaşımı bana deneyimsel geldi, tecrübeci geldi. Bu tarafını alıyor İbn Sina, saygı da duyuyor. Ama mesela epistemolojide hats diye bir kavram var. Metafizikte Vücut ve mahiyet diye bir ayrım var. Vacibul vücut diye bir kavram var ki, vacibul vücut yani Tanrı için uygun gördüğü bu kavram bizim zannettiğimiz gibi genellikle Allah'ın varlığını esas alıyor. Kelamcılar gibi ve onu açıklamaya çalışıyor. Öyle değil. Öyle değil aslında. i̇bn Sinan'ın zihninde şu var epistemolojik olarak. Karşımızda söz gelimi taş var. Bizden önceki insanlar onu taş olarak isimlendirmişler. Hmm. Taşın varlığını kendime diyelim ki ispat ettim. Ama ikinci bir kişiye ben taşın varlığını nasıl ispat edebilirim? Felsefe tarihinde ilk çağda üçüncü yüzyılda değil mi? Hmm. Dördüncü yüzyılın bir kısmı ve üçüncü yüzyılın bir kısmı Piron diye bir filozof var. Her ne kadar bir eseri günümüzde kalmamış olsa da daha sonra dairtiyorsa ondan özellikle bahsediyor. Çok şüpheci ve şüphelerinde de bütünüyle haksız değil. İbn-i Sina bunları da göz önünde bulunduruyor. Felsefe Aristoteles'le bitmiyor. Yetkin bir filozof olduğu halde onunla bitmiyor. Söz gelimi taş. Taşın varlığını ikinci kişilere nasıl izah edebiliriz? Ya da kırmızı renk görmemişleri, zorunlu varlığı ve sudur nazariyesi onun böyle. Maddi uyaranlar ve maddi unsurlar yani beş duyu ve bu beş duyunun algılarıyla algılarıyla veya bunların deneyimledikleriyle zihinde algı İngilizlere göre veya bilgiye kıta Avrupası Fransızların deneyimiyle dönüştürülmüş olan o içerik nasıl ortak kılınabilir? Zorunlu varlık tasarımı ve yaklaşımı büyük ölçüde İbn Sina'nın böyle. Yani İbn Sina bu nedenle sistem filozofu. Evet. Ve bu nedenle artık ondan sonra söz gelimi Şiristan'ın kitabında hatırlıyorum ben. Onun şöyle bir cümlesi vardı. Filozofları eleştirmek istiyorsak i̇bn Sina yeterlidir. i̇bn Sina'yı okuduktan sonra ayrıca Aristoteles'i ve başkalarını okumaya gerek yok. bile okumaya gerek yok. 12. yüzyılda yaşanmış bir, ne diyoruz, Minel ve Nihal'in de yazarı olduğu için bugünkü anlamda mezhepler tarihçisi. Bir düşünürün hükmü bu cümlesi Caner Hocam. Biraz uzattım galiba bağışlayın ben. Hocam, <gülüyor> Olsun gayet güzel değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bizim için de aydınlatıcı oluyor. Ee, tabii daha teknik kavramlara şöyle bir göz atmamızda fayda var. Suret kavramı özellikle Sinan'ın metafiziğinde merkezi bir konuma sahip. Hem ontolojisini hem epistemolojisini hem ahlak felsefesini bir anlamda temellendiren bir kavram bu suret kavramı. Burada bu kavramın bir e, geçmişine ve İbis Sina'da nasıl bir dönüşüme e, u, uğradığını tespit etmekte fayda var. Hani eidos olarak, Grekçe'de e, suret kavramının e, karşılığı eidos ya da idea dediğimiz Platon'daki karşılığı e, bu şekilde ve Platon öncesinde ya da Přesokratik e, filozoflarda da bu kavramın varlığını görüyoruz felsefe tarihine baktığımızda. Eidos ya da idea ya da işte form, suret, mahiyet diyebileceğimiz bu kavram Resokratiklerde daha çok bir nesnenin, bir maddenin, bir şeyin dış görünüşünü işte fiziksel olarak başka varlıklardan ayrılışını yani bir varlığının, bir biçiminin, bir suretinin olmasını ifade ediyordu. Yani gözle görülen fiziksel anlamda dış dünyada var olan bir neslinin diğer varlıklardan nasıl ayrıldığını maddesiyle, suretiyle bize anlatan bir kavramdı. Platon bu kavramı tabii şöyle bir dönüşümle metafizik bir kavrama dönüştürdü. Fizik kavramken. Ey dost, Platon'da idea oldu. İdealar işte görünen gerçekliğin ya da görünüşün ardındaki gerçekliği ifade edecek şekilde kullanılmaya başlandı Platon'da. Ve Platon malumunuz idealar alemini mükemmel işte tüm gerçekliğin hakikatin var olduğu uzakta bir alem gibi tasarladı. Ve bunu tamamen bu fizik dünyadan kopardı. Dolayısıyla felsefenin ortaya çıkışı da tam da buna tekabül ediyordu. İşte filozof kimdir? Filozof bu görünüşün arkasındaki gerçekliği, hakikati arayan, bunu aşkla yapan kişi oluyordu ve felsefede bu arama faaliyetinin adı oluyordu. Dolayısıyla bu kavram da eidos kavramı, idea kavramı ya da suret kavramı, metafizik bir kavramı Platon'la beraber dönüştü. Bu anlamda Platon bir metafizikçi olarak değerlendirilirken sonra işte öğrencisi, Aristoteles'in bunu eleştirerek idealarla fizik aleminin bir bağlantısını kuramadığını, Platon'un bunun işte ayağının yere basmadığını iddia ederek hani hocasına işte ben hocamı çok severim ama hakikati ondan daha çok severim diyerek kendi okulunu ve ekolünü kurup daha rasyonel, daha empirist bir felsefi arama faaliyetiyle devam ediyor ve Kendisinin de aslında bir deniz biyoloğu olması, bir doğa bilimci özelliği göstermesine de sebep oluyordu. Ve o sureti ya da eidos dediğimiz o kavramı tekrar maddeyle ilişkilendirdi. Ona göre madde ile beraber vardır suret. Asla işte birbirinden ayrılamaz. i̇bn Sina bundan farklı olarak, yani tamamen tabii Platon'u eleştirdi İbni Sina. Yani uzakta öyle idealar alemi gibi bir alemden söz edemeyeceğimizi söyledi. Bunu reddetti. Bununla beraber Aristoteles'i de eleştirdi. Aristoteles'in de sadece maddeyle beraber bulunabilir suret teorisini reddetti. Böyle ki Sina'ya göre suret evet maddeyle birlikte var olabildiği gibi aynı zamanda e, akli suretler şeklinde e, Vahib-i Süver ismini verdiği işte o Batlamyusçu kozmolojinin onuncu e, aklı olan faal aklın zihnindeki suretler olarak, mahiyetler olarak bunu tespit etti. Ve bunu işte tümeller evet. tartışmasında Hikayel, Aleyhisselam veya, Aleyhisselam. Evet. Evet, Hikayel Aleyhisselam veya Cebrail Aleyhisselam Evet. Hikayel Aleyhisselam veya Cebrail Aleyhisselam Evet yani Cebrail Aleyhisselam olarak hani Farabi'nin daha çok tespiti bu yönde. İbn Sina bunu artık Mikail Aleyhisselam olarak da değerlendiriyor sanırım. Şimdi bu vahib-i süver ne yapıyor? İşte suretleri zihninde barındırıyor ve bütün o maddeye şeylere ne yapıyor? Suretlerini veriyor. Bu suret verme meselesi hem epistemolojik bir bağlam açıyor İbn Sina metafiziğinde. Dolayısıyla bir kişi işte tümelleri hakikati bilmek istiyorsa, bilgi elde etmek istiyorsa, faal akılla ittisal sağlaması gerekiyor. Bu ittisali sağlamadığı sürece e, herhangi bir bilgi elde edemiyor. E, i̇şte bu bilgiyi elde etme noktasında e, hem rasyonel bir e, süreci işleteceğini, yani akli istidali bir yöntemle kişinin e, faal akılla iktisal kurarak bilgileri elde edebileceğini söylediği gibi aynı zamanda çok enteresan bir şekilde hads kavramıyla da yani sezgiyle de anlık olarak çok hızlı bir şekilde bu bilgileri oradan alabileceğini söylüyor ve bu hads kavramı üzerine de peygamberliği yani nübüvveti e, inşa ediyor. ve Orada peygamberin işte e, vehim gücünden bahsediyor ve bununla mucizeyi nasıl ortaya çıkardığından söz ediyor. Şimdi i̇bn Sina nübüvveti tabii bir Müslüman filozof olduğu için felsefi bir yöntemle ispat etme çabası içerisinde. Bu gayet anlaşılabilir bir şey ve bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda bu suret kavramı içerisine bir de ahlaki bir anlam yüklüyor ki suret dediğimiz kavramda işte bir şeyi bir şey neyse ona ne diyorsak onu o şey yapan özellik sureti bizim için tarif ediyor. Dolayısıyla suret kendi içerisinde bir gaye içerirken aynı zamanda bir de fail neden içeriyor. Yani elimizde bir suret varsa işte faal akıl, aklın zihninde bir suret varsa bir mahiyet varsa bu mahiyetin bir Gayesi var. Yani oluşacağı, işte amaçladığı bir gayesi var. Bir de bunu ortaya çıkaran, bunu tercih eden bir fail neden var. Dolayısıyla ahlak felsefesinde şöyle kurgulamış oluyor. Suret kendisine biçilmiş olan gayeye ne kadar yaklaşırsa, o işte potansiyelini ne kadar bilfiil hale geçirirse, aktüelize ederse o zaman iyi bir varlık haline gelmiş olacak. Ve işte iyi dediğimiz şey onun ahlaki olmasını e, gerekli kılacak. Ama bu potansiyelitesinden, bu bil kuvveliğinden ne kadar eksik kalırsa veya bundan ne kadar saparsa o zaman e, bil fiil olamayacak. Dolayısıyla varlığa çıkamayacak. Ya da e, amacına uygun bir varlık olma özelliği göstermeyince de kötü olacak. İşte ahlak, ahlak, yani gayri ahlaki olmasını da varlığın bununla ilişkilendiriyor. ilişkilendiriyor. Dolayısıyla suret kavramı i̇bn Sina metafizinde gerçekten de merkezi bir kavram. Bununla beraber Muhammed Hocam Tanrı'nın varlığını hani siz Allah'ın acaba varlığını ispat edip etmeme gibi bir e, gayesinin olup olmadığıyla alakalı bir e, değerlendirme yaptınız ama şimdi peygamberliği ispata çalışan bir Müslüman filozofun aynı zamanda Allah'ın varlığını da ispat etme gibi bir çabasının olması kaçınılmazdır diyoruz. Dolayısıyla burada işte mümkün varlık, zorunlu varlık ayrımını yapması ve oradan imkan delinin, delilinin ortaya çıkması, kelamcıların da bunu kullanması e, dolayısıyla Başka bir boyutunu yani ontolojisinin ya da metafiziğinin başka bir boyutunu oluşturuyor. Ee, zorunlu varlıkla ilişkili olarak da e, yani bir bir şey varsa bir nesne varsa bir varlık varsa bunun e, bizatihi bir sebebinin olması gerektiğini söylüyor ve sebeplik teorisini de oradan e, ortaya çıkarıyor. E, bu sebep ya kendisinden olacak ya da dış bir nedenden olacak kendisindense zorunlu olarak bu varlık bizatihi zorunlu bir varlıktır. Ama dış bir nedene bağlıysa bu varlığın varlığı yani başka bir sebeptense bu mümkün varlık olacak. Tabii bir varlığın sebebinin de ya mümkün başka bir varlık olduğunu ya da zorunlu varlığın kendisi olduğunu da söylüyor ama mümkün varlıkların birbirinin sebebi olmasını bir teselsül olarak, bir zincir olarak ifade ediyor ve bunun da nihayette zorunlu varlığa dayandığını söylüyor. Çünkü onun tercih edici olduğunu söylüyor. Burada tabii mümteni varlıktan da bahsediyor yani imkansız varlık. Bir varlığın olup olmamasıyla alakalı herhangi bir sebebi yoksa ya da olmamasına dönük bir sebep varsa o varlık da imkansız varlık ve böylece zorunlu varlık yoluyla da Tanrı kanıtlamasını İbn Sina'nın yaptığını görüyoruz. Burada size sormak istediğim bir şey var: mahiyet ve varlık ayrımını yaparken yani varlık bir şeyin mahiyeti ille de bir varlıkta olup olmayacağı konusunda İbn Sina'nın görüşü nedir? Onu da sizden lütfen alalım hocam. Tanrı'da mahiyet ve varlığın bir olduğunu söylüyor. Hmm. Tanrı dışındaki varlıklarda ise, yani varlığını zatından değil bir başkasından, o da ilk varlık, Tanrı, hmm. el evvel. Tanrı için bari taala diyor, el evvel diyor. Bir de el evvelde, Platinus etkisini belki böyle görüyoruz. Hmm. El evvelde mahiyet ve varlığın eş olduğunu söylüyor. Birbiriyle eş varlık anlı ve eş zamanlı olarak var oluyor. Her ne kadar tabii zaman tanrı için geçerli bir etkinlik alanı olmasa da onun için belki sermet söz konusu değil mi? Sermet, evet. dehir ve zaman diye de üç ayırıyor. Bu hareketin veya varlık alanlarının sayımı ile ilgili olarak. Hmm. Özellikle kitabı talikat'tan hatırlıyorum o ayrımı. Şimdi söz gelimi insan bedeni ile insan ruhu arasındaki ilişki değil mi? Hı hı. Şimdi suret dediğimiz zaman suret tabii ki ruh. Mahiyet de evet mahiyeti de giriyor. Eş zamanlı mı geliyor? Eş zamanlı mı geliyor söz gelimi? Hı hı. Yoksa İslamın İslam akidesinin Kur'an-ı Kerim'e dayanarak kabul ettiği genel kabul nedir? اَلَسْتِ بِرَبِّكُمْ قَالُوا bela Ayetinden dolayı, eles bezminden beri ruhlar, ruhlar aleminde bekliyorlar. i̇bn Sina bunu kabul etmiyor. Hmm. Çünkü eğer bunu kabul edersek diyor, biz kendisinin döneminde İsmaililerden bir grup reenkarnasyonu kabul ediyor. Aslında reenkarnasyon bu dünyada olmasa diyecek daha sonra Gazali, Tehaftül Felasife'nin zannediyorum 20. meselesinde. Evet evet 20. meselesinde. Ondan önce de çünkü 18 ve 19. meselelerde ruhu tartışıyor. 20. meselede geçiyor. Bu dünyada olmadıktan sonra ahirette reenkarnasyon da olabilir diyor bizim için Gazali. i̇bn Sina reenkarnasyonu reddediyor. İçinde bulunduğu Samaniler Devleti ve daha sonra içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çevre açısından İsmaililer bir tehdit oluşturuyor. Ki babası ve abisi için bile onlara yakınlardı, sohbetlerine katılırlardı gibi bir ifadesi var biyografisinde. Öğrencisine yazdırdığı biyografisinde veya otobiyografi de diyebiliriz. Dolayısıyla soru şu baki soru ama o soruya doğrusu Verilecek cevabı, madde ve sureti çalışmış uzmanlar var, onlara bırakmak lazım. Hı. Varlık mı mahiyete dahil oluyor, Hı. yoksa mahiyet mi varlığa dahil oluyor? Çünkü i̇bn Sina'nın mümteni ol vücut dediği varlıklar, aslında var olmayan varlıklar. Yani i̇bn Sina, Farabi'nin ne varsa o doğrudur ve iyidir, örtük kabulünü sürdürüyor aslında. Hı. Yani mesela kanatlı at, anka kuşu, değil mi? Evet. Bunlar, bunlar kavramda var olabilirler, mahiyet olarak var olabilirler ama vücut olarak var olamazlar. İbn Sina'da benim gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla mahiyet daha önemli. Evet. Mahiyet daha önemli. Varlık, varlık mahiyete katılıyor. Hı -hı. Evet, varlığı önceliyor ve varlık mahiyete katılıyor. Ona göre. Ama bunun da bazı açmazları var. Çünkü Aristoteles'in madde form ayrımı ve İbn Sina'nın mahiyet vücut ayrımı bu suret ve maddeye zaman zaman müracaatla şöyle bir handikapı içinde barındırıyor. Aslında Aristoteles insanları görüyoruz. Bunların hepsi insanlıkta ortaklaşıyorlar diyerek bir tümellik yaratıyor. Bunların her birinde olan bir özel ortak özellik nedir o? İşte nasıl bir canlıdır? Düşünen bir canlıdır, konuşan bir canlıdır. Bir kısmı nutku konuşmak olarak alır, bir kısmı düşünmek olarak alır. Bence ikisi de birbiriyle aşağı yukarı sinonim halde eş anlamlı. İbn Sina'ya geldiğimizde İbn Sina bunu reddetmiyor. Bunu koruyor. Yani bazı tümeller vardır evrende ve bunlar değişmezler. İnsanın insanlık özelliği bütün insanlar tarafından paylaşılır. Bu doğrusu özellikle 20. yüzyıl çağdaş Amerikan felsefesinde belki ondan önce biraz faydacı felsefe açısından bazı mahsurlar barındırıyor. Gazali'nin getirdiği eleştirilerin veya Şehabuddin Sühre verdiğin 12. yüzyılda getirdiği külliyeler eleştirilerinin yanı sıra ya da 13. 14. yüzyılda İngiliz dominalistlerinin getirdiği eleştirilerin yanı sıra ama o dönemde İbn Sina'nın kendi döneminde insanın zihninde tasarımladıklarıyla hangisi önce hangisi sonra deneyimlediği dışarıda deneyimledikleri arasındaki ilişkiyi o dönemde kotarıyor. Yani bu açıdan madde suret Mahiyet vücut ayrımı söz gelimi Hüseyin Atay hoca. Ben uzmanların isimlerini David Ross dışında anmadım. Hocaların hocası olduğu için anma ihtiyacı duydum. İbn Sina'nın değil mi varlık felsefesini yazdı. Ondan evet. önce Farabi ve İbn Sina'da Yaratma kitabı 2001 diye hatırlıyorum Cenar hocam. Evet. Türkiye Kültür, ba Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkmıştı sanki. Ki hocaların hocasıdır, hepimizin hocasıdır. Onun kitaplarını okuyarak büyüdük kendisinin. Şimdi Farabi ve i̇bn Sina'da yaratma kitabının birinci sayfasındaki dipnotta Farabi'nin mahiyet ve vücut ayrımını yaptığını, i̇bn Sina'nın onu takip ettiğini söylüyor. Bu doğrusu iki filozofun kitaplarını karşılaştırdığımız zaman pek böyle görünmüyor. i̇bn Sina tarafından sizin de buyurduğunuz gibi Tamam madde ve suret ayrımı yani maddi fail, sureti fail, gayı fail değil mi? Evet. Gayi fail yani bu bu nedenleri bir de esas fail. Yani Allah bu bunlar Tanrı. Bu bunları dört nedeni evet bunları söylüyor. Ama bunun dışında mahiyet ve vücut ayrımından açıkça terimsel olarak bahsetmiyor. Belki tasavvur seviyesinde var. Bunu kabul edebiliriz. Hakikaten de tasavvur seviyesinde var. Özellikle mutluluğu değil mi tahsilu de mesela var. Bunu bunu çağrıştıracak tasavvurlar mevcut ama tasdikat kısmı kendisinin yaptığı bir ayrım var. Tasavvurat tasdikat. Bunun önermeleştirilmesinin yanı sıra bunun kıyas halinde değil mi geliştirilmesi İbn Sina'ya miras kalmış. Bunu söyleyebiliriz. Varlık mahiyete dahil oluyor. Peki varlık mahiyete nasıl dahil oluyor? böyle evet. sorarsak bu soruya ancak madde ve surete, mahiyet ve vücuda ömrünü adamış uzmanların çünkü evet. pek mantıklı gelmiyor ilk etapta varlığın mahiyete katılması. Değil mi? Evet. Yani ona hangi kelimeyi kullanıyordu? İlter mı kullanıyordu? İltika. Dahil olması derken hatırlayamadım şimdi Arapçada. Yani onu izah etmek çok zor. Çok yani, zor yani. yani. Aslında mahiyet var. Ee, dışarıda onun temsili olabileceği varlıklar görüyoruz. Evet ama bu zorunlu değil. Yani onlar olmuşlar bir şekilde. Bu mahiyetten Yok, sanki... Yok onlar zorunlu. Caner Hocam, hmm. i̇bn Sina'ya göre bir şey varsa zorunludur. Onlar da diyor bu mümkün ol vücut olanlar da ikiye, ikiye ayrılabilir. Hmm. Şöyle şimdi veya şöyle mümkün vücutlar değil vacibur vücut ikiye ayrılıyor vacibul vücut bizzat vacibur vücut bir vasıta bu mümkün vücutlar diyor özellikle kitabın necatta, ilahiyat kısmında bunlar diyor Aslında zorunlu olarak vardırlar diyor ama bir vasıta yoluyla esas fail yoluyla uzak fail Tanrı elevel bari Tehala yoluyla varlığa geldikleri için biz bunlara Var olmak bakımından varlıklarını ondan aldıkları için mümkün ol vücut diyoruz diyor. Hı hı. Türkçede Batı felsefesi açısından ki şöyle söyleyelim. Daha sonra bunu St. Thomas alacak. Varlık ve öz ayrımı olarak. Evet. Bu Türkçede de çalışıldı. Madde ve form ayrımının İbn Sina'dan önce ne Batı'da ne Doğu'da mahiyet ve vücutla açımlanmış bir yeni versiyonu mevcut değil. Batı'da zaten olamaz geri kalmış bir coğrafyadan hmm. söz ediyoruz orta çağ için. Hmm. Ama yine de orta çağın önemli bir filozofu olarak St. Thomas yani öne çıkan bir filozof anlamında yoksa elbette İbn Sina ile eş tutamazsınız cano hocam. İbn hmm. Sina ile eş tutamayız doğrusu. Şimdi nasıl şu anda bizim sizin ve benim yaşımda olan Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de bazı filozof adayları var. Evet. Oxford Department of Philosophy'de ya da Cambridge'de. Biz nasıl onlarla kendimizi yetkinlik bakımından veya şöyle söyleyelim, tesir bakımından, etki gücü bakımından eş kabul etmiyorsak, St. Thomas'la i̇bn Sina'nın etki gücü bakımından, aynılığından söz edemeyiz. Yani eğer i̇bn Sina filozofsa, St. Thomas onun öğrencisi olabilir. Belki. Yani. Yani hocam İkincisi, varlık ve evet. mahiyet ayrımında şöyle bir e, nokta var. Yani mahiyet şu, yani plan olarak taslak olarak var olan o mahiyet dış, dış dünyadaki nesnesiyle tam uyumlu olacak diye bir şey yok. Ya da dış dünyadaki nesne o mahiyetten sanki bir anlamda ona benzer, onun temsili niteliğinde var. Yoksa mahiyet çok farklı bir şeyi ifade ederken varlık onun sadece işte bir cüzü gibi olabilir. Tam anlamıyla bulamayabilir. Sık evet bu doğru. İbn Sina bu yani. doğru. Hatta ruhsal mead'ı bununla temellendiriyor. Hı. Biraz Hı. da bununla temellendiriyor. Fiziksel Hı. bazı sebeplerden adhaviye de, kitabul mebdeu, kitabul kitapla, Risaletul Adhaviye fil bir de Kitabul Meft u o Kitabul Meft meat bu iki kitapla 1012'de Meft vel meat 1018'de Risaletul Adhaviye fil yazılıyor. Oralarda buyurduğunuz gibi detaylı şekilde temas etmiyor ama evet bu var. Yani esas olan, asıl olan suret, mahiyet, madde, geçici dediğiniz gibi. Ve biraz da bu nedenle madde surete veya vücut mahiyete katılıyor. Bu doğru. Ama ben... Şu açıdan uzmanlara müracaat etme gerekçesinden söz ettim. Bunun nasıllığıyla ilgili İbn Sina'nın bu izahının daha sonraki eleştiriler karşısında nasıl savunulabileceğiyle ilgili noktalarda evet. ben İbn Sina metninden bir şey çıkartamadım. Ben o kısmından dolayı bunu söyledim. Evet, kesinlikle haklısınız. E mesela insan bedeni, insan bedeni eksiktir. Normalde insanın mahiyeti Tanrı'yı akletmeye uygundur. Ama vücudu akletmeye uygun olmadığı için vücudun içindeyken insan Tanrı'yı yeterince akledemiyor. Yeterince akledemiyor. Ve bedenin sınırlarından kurtulduğunda akletme imkanına erişiyor. Hatta dirilme ile ilgili de eğer bir dirilme olacaksa ki olacaktır diyor. Hmm. Bu konuda şeriatın sözü haktır diyor. Hem kitab-ı şifada hem Kitabın ı necatta evet. söylüyor. Oralarda diyor şunu söylüyor. Elbette dirilme olacaktır ama bu bedende olmayacaktır. Bir başka evet. bedende. Semavi şartlara uygun bir bedende. Dolayısıyla evet varlık mahiyete katılıyor hmm. ama bu yetkin bir varlık değil mahiyetle kıyaslandığında. Bu evet. çok doğru. Evet. Peki önemli bir bağlam, Evet, evet. Önemli bir bu önemli bir bağlam. Özellikle Doğru. Konusunda açıklama hususunda, yani sizin de buyurduğunuz gibi eğer e, insan mahiyeti mükemmel bir şeyse, ki bu düşünülür bir şey, ruha da bir anlamda tekabül eden bir şey, e, duyulur alemdeki bu beden, o mahiyeti, o insan mahiyetini acaba ne kadar temsil ediyor? Muhtemelen çok eksik bir şekilde temsil ediyor. Dolayısıyla, Yeniden dirilme olduğunda bu duyulur alemdeki bu insan bedeni aslında o insanın aslı olan, özü olan mahiyette tam anlamıyla tekabül etmediği için elenecek. Ve, evet elenecek, e, doğru. Elenecek, daha mahiyete tam tekabül eden bir bedenle muhtemelen yeniden dirilme gerçekleşecek. Evet, bu, evet. Ben motamot… Önemli bir tespit Evet, evet. i̇bn Sina için böyle. Yani belki suret ve madde bakımından daha çok insanı evet. biz ele alıyoruz ve bunun külliliği insaniyetidir diyoruz. Mahiyeti belki biraz daha farklı bir şekilde etüt edenler de var ama evet. Bunu telaffuz ediyor kendisi. Kendisi bunu telaffuz ediyor. Mahiyetin kamil ama bedenin kamil olmayışı dolayısıyla evet. Evet, varlığın mahiyete dahil oluşu belki bu tekil bir örnek i̇bn Sina için ama evet bununla bununla ilişkilendirilebilir, doğru lafızlarla geçiyor. Süremiz bayağı bir açtık. Daha doğrusu son 10-15 dakikamız öyle diyelim. Katılımcı arkadaşlara soru için bir hak verelim. Elbette. Zaten konularımızın hemen hemen yüzde seksenini müzakere etmiş olduk. E, zaten e, böyle bir konunun da e, bu kadar sınırlı bir sürede tam anlamıyla müzakere edilmesi kamil anlamda e, mümkün değil. E, size teşekkür ediyorum değerlendirmeni. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, Tabii ben çok, soruları çok da... Söyledikleriniz çok e, zihin açıcıydı bizim için. E, ruhumuzu da aydınlattınız hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok Sizin teşekkür ederim. Bilakis... Bilakis aslında ben analizlerde bulundum. Bazı gerekçelendirmeler nedeniyle sizin yardımınız oldu. Ben sizin yardımınızla ancak bazı çağrışımları doğrusu kullanmaya çalıştım. Siz bugün çok iyisiniz, çok başarılı. Şimdi arkadaşlar sorularınızı alabiliriz. Soru sormak isteyenler el kaldırabilirler. Ben direkt söz hakkı veririm. Hocam ben soru sorabilir miyim? Tabii Merve, buyur. Şey, e, Muhammed Hoca e, dersin başında, Güzakir'in başında e, i̇bn Sina'yı nasıl anlamak, e, anlayabiliriz üzerine değerlendirmeler de bulundu. İşte e, bulunduğu ortam, toplumun gereksinimleri, e, sahip olduğu sorunlar. Şimdi e, ben açıkçası merak ediyorum. E, i̇bn Sina'nın e, var olduğu toplumda e, nasıl etkilendi ve bu etki nasıl ortaya nasıl tezahür etti? Peki biz bunu nasıl hangi yöntemle araştırabiliriz? Hangi <gülüyor> metotları kullanarak İbn Sina'nın toplum üzerindeki etkisi, toplumun zihniyeti üzerindeki etkisini nasıl anlayabiliriz? Sormak isterim. Teşekkür ederim Merve. Buna şöyle cevap verebilirim. Felsefeyi öncelikle Fransız rasyonalizminin Türkiye'deki alışkan bıraktığı alışkanlıklar veya bize kazandırdığı alışkanlıklardan biraz ayrı bir etüt alanı olarak da veya alışkanlık alanı olarak da öğrenmemiz gerekiyor. Felsefe kavramlar ile olgular arasındaki ilişkilerin analiziyle büyük ölçüde meşgul oluyor. Yanı sıra kavramlar ile kavramlar arasındaki ilişkilerin analiziyle meşgul oluyor. Bu etüdü kavram ile olgu arasındaki ilişkinin analizi etü etüdünü, bu analizi gerekçelendiren ise deneyimsel bir takım farklılıklar oluyor. İbn Sina'dan önce Bakillani, Bakillani'den önce Farabi, Farabi'den önce Ebu Bishr Metta bin Yunus ile Siyar abi. İbn Sina'nın elinde entelektüel seviyede şöyle bir sorun var: toplumsal pratik alanlarını sağlık, fen veya Antik Yunan'dan tercüme ile edinmiş ve bunu yeni medeniyette, yeni devlette uygulamaya çalışan bilim insanları toplumsal pratik alanlarında söz sahibi olabilirler. Aynı zamanda sosyal entelektüel olabilirler mi? Elinde böyle bir problem var ibn Sina'nın. Geriye dönük olarak bunun arka planında şu tartışma var: Ebu Pishir Metab'in Yunus mantığın evrensel olduğunu Sirafi ise Nahiv'in evrensel olduğunu söylüyor. Ve bu daha sonra bizim bugün felsefe ve din arasındaki çatışma alanı diye okuduğumuz şekilde cereyan etmiyor. Çünkü Büveyhi vezir Azam Başbakan huzurunda bu tartışma yapılıyor. Aslında saraya veya ekonomik kaynağı ya da itibar kaynağına ya da statü kaynağına ben daha iyiyim, ben senin daha çok işine yararım. Sen önce bana, sonra diğerine sorla ilgili bir bilimsel rekabet var. Ve bu bilimsel rekabette Ebu Bişir mettab Yunus kaybediyor, sirafi kazanıyor. Farabi bunu güncelliyor ve filozofların lehine bir durum ortaya çıkıyor Farabi döneminde. Sonra Bakillani döneminde arada başka... Kelamcılar da var doğrusu ama daha spesifik olarak Bakillani ile beraber onun atomculuğuyla tekrar bir kelamcılar lehine bir itibar durumu söz konusu oluyor. Yani burada ikisinin de itibarı var ama hangisi daha öncelikli? i̇bn Sina'ya gelindiğinde bu itibar bayağı bir böyle terazinin diğer kefesini yukarı çıkartıp kendisini aşağı doğru indirecek şekilde bir ağırlık kazanıyor. Cüveyni buna cevap vermek istiyor. Eşyamil fi usulü din ve kitabül irşad. Kelam kitaplarında ama yetersiz kaldığı için doğrusu gazali sonra devreye girecek. Bir böyle bir rekabet var. Kelamcılar mı? Filozoflar mı? Bir. Bir bu. İkincisi, i̇bn Sina döneminde entelektüel seviyede biruni ile arasında tüme varımla ilgili bir rekabet var. Biruni Tümden gelimden ziyade tüme varımı kullanan bir filozof. Coğrafya ile ilgileniyor. Coğrafya büyük ölçüde deneyimle kendini güncelleyen bir çalışma alanı. Matematik o da müracaat ediyor. Matematiksel coğrafyayla da ilgileniyor. Matematik daha ziyade rasyonalist ilerler. İbn Sina onunla zaman zaman belki kendi yöntemi itibarıyla söylüyorum tartışmalarına henüz bunun ne kadar sirayet ettiği konusunda elimizdeki incelemeler daha bu noktaya kadar getiremiyorlar. Ama aralarındaki fikri tartışmalar ve bazı anlaşmazlıklar sonra İbn-i ile benzer şekilde İbn-i Sina arasında da bazı tartışmalar oluyor. Ediplerle İbn-i Sina arasında da bazı tartışmalar oluyor. Bize şunu gösteriyor. Sadece kelamlıkcılarla, filozoflar arasında değil, filozoflar arasında da bir rekabet var. Bu yüksek seviyede, bilimsel rekabet. Güncel seviyede güncel politikayı ilgilendiren seviyede şöyle bir sorun var. İsmaililer ikvan-ı safadan sonra 980'li yıllarda Basra'da vefat ettikleri kabul edilen ikvan-ı safadan sonra geçmişten o güne İran'ın Sasani'nin yıkılışından itibaren Arap coğrafyasına karşı kendini ispat etme, tekrar var olma içgüdüsünün belki de etkisiyle i̇hvan Safa'da somutlaşan fikri durum daha sonra artık siyasi alanda faaliyete geçiyor. Ve bu sadece Bağdat'ta değil. Bu Mavera-ı Nehir'de de hissediliyor. Aşağıda Hindistan'da da hissediliyor. Daha batıda İran'da da hissediliyor. Elbette Bağdat'ta da hissediliyor. Belki bunun en az hissedildiği yer Endülüs diyeceğiz. Ama yeni araştırmalar değil mi? İbn-i Meserre gibi, Mecriti gibi onların da aslında bu fikriyattan etkilendiklerini gösteriyor. Bununla mücadelenin siyasi erk tarafından idaresi gibi bir olgu da var. Mesela i̇bn Sina, Mu'tezile'ye ve bütün kelamcılara iki konuda gazalinin kendisinde bulunduğu gibi bir dinsizlik hitamında bulunuyor. Açıkça siz dinsizsiniz demiyor. Ama siz diyor tanrının varlığını işlevsizleştiriyorsunuz. Tanrıyı iptal ediyorsunuz. İspat ettiğinizi zannediyorsunuz ama aslında iptal ediyorsunuz. Benzerini ruhla ilgili söylüyor. Siz diyor ruhun müstakil varlığını kabul etmiyorsunuz. Siz maddeyi kabul ediyorsunuz. Mahiyeti kabul etmediğiniz için maddenin mahiyeti eklendiğini, varlığın mahiyeti eklendiğini kabul etmediğiniz için bedene esas alıyorsunuz, ruhu esas almıyorsunuz ve siz diyorsunuz ki bedenin bir özelliğidir canlılık. Bu canlılığa da ruh denir. İbn-i Sina'dan önce kelamcılar ruhun müstakil varlığını genel anlamda kabul etmiyorlar. İmam-ı Gazali'den itibaren ruhun müstakil varlığı kelamcılar tarafından kabul ediliyor. Ve bunun da müsebbibi İbn-i Sina metafiziğidir. İbn-i Sina'nın kelamcılara yaptığı eleştiridir. Ama kelamcılara yaptığı bu eleştirinin zemini, bak sizin yüzünüzden bu yaklaşım dolayısıyla reenkarnasyona maruz kalıyoruz. Eğer İsmaililerden kurtulmak istiyorsak bizim bu kelami görüşten de kurtulmamız lazım. O halde sayın kralım sizin yanınızda öncelikle danışma meclisinde ben bulunmalıyım. Bana sorun. Bunlara sormayın gibi de bir durum var. Bir de bir başka durum daha var. O da İbn Sina'dan önce sözgelimi Kitabı ı Ar araiy Ehlin-i Medine'dil Fâdira Farabi'nin kitabı. O kitaba baktığımız zaman fasık değil mi? Toplum cahil toplum. Sonra ne diyor? Mütebedel toplum değişmiş, dönüşmüş toplum yoldan çıkmış. Sonra mudil toplum veya mudal toplum işte sapkın yolu kaybetmiş toplum. Bu toplum ayrımlarının hangi toplumsal sınıflara, olgulara tekabül ettiğine dair bir veri yok elimizde. Hazreti Peygamberi reisi evvel alıyor, var olan neyse onu ideal olarak resm ediyor, onu saptıyor ve savunuyor. Diğerlerini alternatifleri olarak aslında zihninde üretiyor. İbn Sina bunun yarattığı problemin farkında. Çünkü ama tabi bu arada Farabi bunu yaparken bilinçsizce yapmıyor. İhsâul -ül Ulûm kitabında medeni bilimler olarak kelam ve fıkıhtan bahsediyor. Yani bugünkü anlamda ne diyebiliriz ona? Siyaset, sosyoloji, iktisat, ekonomi yani sonra hukuk. Ve başka sosyal bilimler, antropoloji belki kelamı da antropoloji ile ilişkilendirebiliriz bugünkü anlamda. Bunları bunları büyük ölçüde temel İslam bilimlerine bırakıyor. İsa Ululumda bunu söylüyor. Antik Yunan'da diyor işte Aristoteles'in kitabı Politikasıydı. Ama bu dönemde diyor bu sahalar. İbn Sina medeni bilimlerin de filozoflar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyor. Çünkü buralarda diyor bazı yetkinsizlikler var. Bazı müşküller var. Söz gelimi bu kadar ayrışma, bazı ayrışmalar var. Bağdat, çünkü Büveyhilerin Bağdat merkezli hilafeti etki altına almasından mülhem. Çevre ülkelerde bazı rahatsızlıklar var. Mesela Samanilerin yükselmesi bundan dolayı. Yoksa Bağdat, Büveyhilerin etkisinde olmasaydı orası o kadar yükselmeyecekti. Böyle bir detay var. Peki bu detayın günlük insandaki karşılığı nedir? İbn Sina'nın söylediklerinin günlük insandaki karşılığı nedir? Günlük insanın daha kurumsal bir hayat yaşaması. Bu ne demek? Kurallı bir toplumsal düzende var olması. Önceki dönemlere kıyasla daha az sorun, daha fazla mutluluk. Bunun için kavramların, disiplinlerin birbirleriyle ilişkilerinin yeniden netleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca Aristoteles'in çevirileriyle ilgili soru işaretleri var. Mesela Farabi ve i̇bn Sina Grekçe bilmezler. Doğrusu onlar Süryanici de bilmezler. i̇bn Sina bu problemi de kucağında buluyor. Ben öyle bir kitap yazmalıyım ki benden sonra Grekçe bilmek gerekmesin. Söz gelimi bir uzman, uzman isimlerini fazlaca söylemedim bugün ama mesela Dimitri Gutas'ın Artık İbn Sina'dan sonra İbn Rüşt'ün tekrar Aristoteles'in metinlerine müracaat etme girişimi bizim elde ettiğimiz kazanımları geriye döndürmek üzere yapılmış bir etkinlik anlamına geliyor aynı zamanda. Çünkü Huneyn bin İsak, İsak bin Huneyn 11. yüzyılda bu insanlar yok. Bunlar 10. yüzyılın ilk yarısının insanları. 9. yüzyılda bunlar anlamlılar. Ama 11. yüzyılda İbn Sina gibi bir otorite var. Her şeyle ilgileniyor. Eşşekur Reis denilmesinin bir nedeni bu. Hafız. Aynı zamanda fetva verme, iştahat yapma ehliyet seviyesinde fıkıh biliyor. Çok hakim. Çok yönlü bir filozof. Ama dediğim gibi kelamcıları yani Gazali'nin küfrü gündeme getirmesinin nedeni Türkiye'de maalesef araştırmacılar bunu söylemiyorlar. İbn Sina'nın mutezileyi aslında tatil, at, atıl, muattala yani bir nevi muattalaya biz ne diyebiliriz? Ateizm. Ateist olmakla itham ediyor İbn Sina Mutezile'yi. Bunu söylüyor kitabının Necat'tan okuyabilirsiniz. Sonra kitabın Mübahasatta da var, Kitab-ı Tahlifatta da var. Atalet kelimesini oralarda tekrarlıyor. E dolayısıyla İbn Sina 17 yaşından beri hekim. Ondan dolayı tümü varımsal gidiyor. Benim sadece İbn Sina sistemindeki eleştirim vahiy-ı suver diye işarette bulundu. Caner Hoca fevkalade isabetli bir yer. İnsan bilgisini İbn Sina aslında içe bağlamak istiyor ama sistemi karşısına almamak için vahiy-ı veri yani dış kaynağı devam ettiriyor. Belki itiraz olarak bu söylenebilir. O dış kaynağı daha sonra Gazali iptal edecek. Yani, yani aslında bu nedenle Gazali i̇bn Sinan'ın devamıdır. Biraz uzun bir cevap oldu. Benim mazur görün. <gülüyor> son üç dakikamız. Başka arkadaşların da soruları olabilir. Ben Nerede? teşekkür ederim. Evet, Rica evet ederim. arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı acaba? Sanırım yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim Cemal Hocam. Sizinle bir arada olmak. Biz aydınlattığınız için. Sağ olun. Aydınlatma olmadı. Şimdi bu aydınlanma da tartışılır. İngilizlerde aydınlanma var mı yok mu diye literatürde. Benim gördüğüm özellikle son yıllardaki yazılmış metinlerde vardır kabul ediliyor. Ama ne Francis Bacon ne Thomas Hobbes. Bunlarda aydınlanma gibi bir kavram yok. Yok. 18. Evet. yüzyılın kavramı, aydınlanma, birilerini evet. aydınlatma. Evet. İngilizler mantık olarak, mantalit olarak daha çok koşullarla ilgilenirler. Evet. İnsanın zihninin içinin dışarıdan etkilendiğini, bilginin kaynağı dışsal demiyorlar. Ama koşullardan etkilenirler diyorlar. Diğerleri bilgi dıştan, böyle müteal, aşkın, aynı zamanda ama doğuştan getiririz diyorlar. Tabi bu, bu ayrımlar geride kaldı bugün ama. Aydınlatma demeyelim müzakere yaptık. Canan hocam siz sizin çok aydınlandık diyelim ona. <gülüyor> yani mutlu olduk evet. Onu <gülüyor> sizi mutlu etti. Eyvallah. Ama bu aydınlanma kavramıyla benim bir şeyim var. Özellikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Michel Foucault çalıştıktan sonra Foucault okuyanlar tahmin ediyorum arkadaşlarımıza da öneririm söylemin düzeni kitabı PDF'si Google'da internette var doğrusu. Yanı sıra aydınlanma nedir metni o da var. Ben ikisini okurlarsa benim bu takıntımın veya çekincemin arka planını da anlamış olurlar. Söylemin düzeni kitabı. Hiç olmazsa ilk 10 sayfasını okusunlar diyebilirim. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Canan hocam. Üremizin sonuna geldik arkadaşlar. Katılımcılara da, öğrenci arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftaya inşallah başka bir programda görüşeceğiz. Hayır, akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar dilerim hocam. İyi akşamlar.